Bir de bu uzaklaştırma süreçlerinde adli makamlar, emniyet güçleri psikolog raporu isteyebilir. Nasıl ki bir hmm. arabayı veya büyük araçları kullanırken psikoteknik e, raporları doğru. alınıyor. Ya bu adam karısına küfretti veya şiddet uyguladı veya uzaklaştırma aldı. Niye? altında neler var bataklık kurutulmadığı sürece cezalar da çok caydırıcı olmayacaktır o kişiyi uyandırmamız lazım o kişi derin bir uykuda yani ölenden daha ölü bir durumda aslında çünkü karısına çocuğun önünde şiddet uyguluyor veya katliam yapıyor düşünsenize Bunlar aslında geliyorum demiştir hep o uzaklaştırma dönemlerinde ve diğer dönemlerde hep söz alınmıştır ama Eski koşullarda devam ettiği için bu kişi kendinde karısını öldürme selahiyeti bulmuştur. Evet. Öncelikle bu selahiyeti e, yok edebilmek için ciddi bir psikolojik tedavi görülmesi tamam. ve bunun da bir raporla belgelendirilmesi Belgelenmesi gerekiyor, gerekiyor. Yani öyle bir belgeleme ki hem şiddet uygulayan hem şiddet uygulanan. Benim dediğim burada yeni bir açılım. Yani kurban da rehabiliti olmalı. Çünkü Kesinlikle. kurban kurban rolünden çık çıkmalı. Kesinlikle. Çünkü hep böyle kapanan, işte ben onun kölesiyim. Ben şiddet uygulandığını dışarı çıkıp söylersem ayıp olur, rezil olurum gibi düşüncelerden vazgeçmeli. Yani burada bir şey elinin tersiyle itilecekse ben rehabiliti olmadan kocamla buluşmam. O rehabilite olmadan, raporunu göstermeden e, onunla buluşmam. Bakın e, birçok yerde polis çevirmeleri oluyor. Orada ben gururla kimliğimi çıkartıp gösteriyorum. Ama terörist ya da suçlu ne yapıyor? Kaçıyor. Masanın altı oraya buraya. O yüzden rapordan şiddet uygulayan kişide rehabilite olduğunu gösteren kurban da elinde belgeyle birbirlerinin karşılarına çıkmalı. Biz yeni koşullarda... E, hayata devam ediyoruz. Ve e, yine emniyet butonu tabii ki olmalı. Herhangi bir durumda hemen derhal önce karakola sonra psikoloğa. Önce karakola sonra terapiste. Böyle yani. Çok doğru. çok doğru. Ama artık e, önce elimizdeki cep telefonlarının video tuşuna basıp o şiddeti de görüntülüyoruz. Bunu da yapmak e, Zaten nedenli on, doğru bilemiyorum. Onu yapan kişi ben şiddeti e, görüntülüyorum, işte meşhur olma düşüncesi, beğenilme veya artık o haberi satmak mı istiyor, amacı ne? Orada belki üç kişi olsa biri çekip kayıt amacıyla, bunu sosyal medyaya vermeden ama, yani emniyet güçlerine teslim etmek için çekilebilir. Asla hiçbir sosyal mecrada bunu onaylar gibi paylaşılamaz. Bu Aynı katliam yapan gibi o kişi de katildir. Suçludur değil mi? Suçludur evet. ve katildi. Evet. Çünkü bir, o kişi bir kişiyi öldürdü ama onu çekip yayan kişi binlerce dimağı zehirledi. O da bir katil. O da bir suçlu. Kesinlikle. Hani manevi katil anlamında diyorum. Kesinlikle manevi öyle. suçlu anlamında. Ha, adli makamlara verseydi biz hiçbirimiz görmezdik onu. Sadece polisimiz, savcımız, hakimimiz bunları görürdü. O kişininki işgüzarlık, o kişide rehabilit olmalı, tedavi olmalı. Çünkü şiddetten sen nasıl bize yok alırsın, nasıl bir nem anarsın, o anda bir kişi Vefat ederken, son canını verirken sen onu nasıl çekebilirsin? Böyle 10 bir yaşındaki dünya bir yok ya. çocuğun ızdırabı, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun çığlıkları. Ben de bir anneyim ve o çığlıklar kulağımdan gitmiyor. Ee, o yavrunun o çığlıklar yaşadığı sürece hayatından git.